Herkese merhaba. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Okulu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere üreticilerin kullanıcıların kafasını karıştırdığı bir konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Ölü piksel. Televizyon ya da bir monitör aldığımız zaman biliyorsunuz bu ölü piksel sorunu ortaya çıkabiliyor. Bu bazen ilk aldığımız zaman ortaya çıkıyor. Bazen de yıllar içinde ortaya çıkabiliyor. Şimdi ölü piksel nedir diye belki aramızda merak edenler vardır. Mesela şu anda beni bir ekrandan izliyorsunuz değil mi? Bir telefon ekranı olabilir bu. Bir tablet ekranı olabilir. Bir bilgisayar ekranı olabilir. Ya da bir televizyon ekranı olabilir. Ya da bir harici bir monitör de olabilir. Bilgisayarınıza bağladığınız bir monitörden izliyorsunuz beni ve o monitörler biliyorsunuz görüntüleri oluşturmak için piksel dediğimiz çok küçük, gözle görülmesi çok zor olan minik minik noktalardan oluşuyor. Bu noktaların bazıları zaman içinde bozulabiliyor ya da siz satın aldığınız zaman da bu şekilde bozuk çıkabiliyor. Şimdi üreticiler burada diyor ki arkadaşlar ben diyor bu üreticiden üretici değişiyor ama ben diyor belli bir sayıya kadar diyor ölü pikseli diyor bir ayıplama olarak, bir hata olarak kabul etmiyorum." diyor. Şimdi burada önemli bir sıkıntı var. Şöyle, bunu satın alırken size kimse söylemiyor. Yani bugün gidin herhangi bir markanın televizyonunu alın, monitörünü alın, tabletini, telefonunu alın. Ki telefonlarda pek olmuyor ama tablet ve monitör ve özellikle televizyonlarda çok sık karşılaşılan bir sorun bu. Ölü pikselle ilgili herhangi bir şey söylemiyorlar size. Yani şu kadar ölü piksel çıkarsa biz bunu geri alırız. İşte şu kadara kadar almayız falan filan gibi bir şey yok. Birçok üreticide, birçok üründe 3 piksele kadar bazılarında 5 piksele kadar diyor ki biz bunu geri almayız kardeşim diyor. İstediğin yere şikayet et diyor. Hatta böyle kafalarda olan yerler var arkadaşlar. Yani siz bir sıfır ürün alıyorsunuz, kutusunu açıyorsunuz. Bu bir monitör, bu bir televizyon. Ya da bir bilgisayar da olabilir bu arada. Ve üzerinde bir pikselin, bu bazen bir kırmızı renk olabiliyor, bazen beyaz renk olabiliyor, bazen de farklı renklerde de mavi falan da olabiliyor. Bakıyorsunuz ki hatalı bir şekilde duruyor orada. Ve bunu, ben bunu yeni aldım, sıfır aldım, ben bunu değiştirmek istiyorum dediğiniz zaman üretici diyor ki, hop kardeşim dur bakalım orada. Ben diyor 3 piksele kadar diyor. Bunu sorun olarak kabul etmiyorum diyor. Peki kanunen durum nasıl? Belki bunu merak ediyorsunuzdur. Şimdi aslında üreticilerin söylediği şey kısmen doğru. Yani ayıplı mal kategorisine girmesi için 2001 yılında Türk Standartları Enstitüsü'nün çıkarttığı bir standartlar. Şimdi bu standart diyor ki belli bir sayıya kadar ölü piksel olursa diyor. Bu sıkıntı olmaz diyor. Yani bunun bizi ayıplamalı olarak kabul edilmemesi gerekiyor diyor. Tamam çok güzel. 2001 yılından bahsediyorum bu arada. TSE'nin 2001 yılında çıkardığı bir standart. Şimdi bu standart 2010 yılında iptal edildi. Dendi ki onun sebebi de şu. Artık teknoloji çok gelişti. Bu şekilde ölü piksellerin olmaması gerekiyor diyor TSE. Peki üreticiler ne yaptı? 2010'dan bugüne kadar aradan kaç yıl geçmiş görüyorsunuz. Şu anda 11 yıl oldu. En azından biz bu videoyu çektiğimiz tarihte. 11 yıldır üreticiler ne yapıyor? Böyle bir sorun olduğu zaman diyor ki bizim böyle bir işte şeyimiz var. Mesela bunu sorarsanız satın almadan önce gidin sorun bir herhangi bir üretici. Burada üretici ismi vermek istemiyorum ama hatta şimdi ekranda ben size bir onların ee, dokümanlarını da göstereceğim. Üretici ismini kaldırarak gösteriyoruz. Onlar da diyor ki hayır kardeşim diyor biz onu tanıma diyor. Biz diyor İade kabul etmiyoruz diyor. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi peki ne oluyor? İnternette gördüğüm örneklerin büyük bir çoğunluğunda tüketici hakemetine başvurduğunuz zaman kullanıcı haklı bulunuyor arkadaşlar. Ama oraya başvurana kadar ya da başvurduktan sonra bile üreticilerin ayak diremesini sürdüğüne dair birçok haber, işte e, sosyal medyada paylaşım vesaire bizim karşımıza çıkıyor. Hatta bazı teknoloji oku, okuyucularımız da bu konuda bizlere ulaştılar. Bu sorunu ele aldırmışsınız diye. Zaten bu videoyu da onun için çekiyoruz. Şimdi durum şu. Hakkınızı aramanız lazım. Özellikle sıfır ürünü aldığınız zaman böyle bir sorunla karşılaşırsanız... ...sonuna kadar hakkınızı aramanızı öneriyorum. Ha birazcık uzun sürüyor. Birazcık beklemeniz gerekiyor. Birazcık vakit alan bir işlem. Gidiyorsunuz başvuruda bulunuyorsunuz. İşte onlar sizin televizyonunuza bakılıyor. Şu oluyor, bu oluyor, bilir kişi atanıyor falan filan derken... ...süreç biraz uzuyor. Ama eninde sonunda hakkınızı alıyorsunuz. Şimdi röteciler bunu bildiği için... Ya diyor, sen boş verdi 3 piksele kadar zaten bir şey olmaz diyor. İdare ediver bunu deyip topu size atabiliyorlar. Sizi uğraştırmamak için ya da işte sizi bir şekilde mahkemede hakkınızı alacağınızı bildiği için size böyle hani pasifize etmeye çalışıyor. Bu numaralara gelmeyin. Eğer böyle bir sorun yaşadıysanız sıfır aldığınız üründen bahsediyorum. Peki kanun nasıl diyor? Diyelim ki bir sene sonra aldığınız ürünü, bir sene sonra bir ölü piksel çıktı. Bu zaman da hakkınızı arayabiliyorsunuz. Bunun da örnekleri var. İnternette yaptığımız bir araştırmada biz bunun da örneklerinin olduğunu gördük. Eğer öyle bir durum olursa da, yani garanti süresi gelen Türkiye'de 2 yıl biliyorsunuz, 2 yıl içinde oluşabilecek bu tarz sorunlarda da yine tüketici hakemiyetine başvurup, yani markaya başvursanız muhtemelen sallayacak sizi, onu söyleyeyim ben. E, saldamayacak markalar da olabilir. Deneyimli olan varsa yorumları mutlaka yazsın arkadaşlar. Hani ben markaya başvurdum bir sene sonra şöyle oldu böyle oldu. Ama geldi markalar hani kullanıcı hatası diyor veya bunlar olacak şeyler deyip topu size atıyorlar arkadaşlar. O bakımdan hakkınızı aramanızı öneriyorum. Söylediğim gibi üreticiler, televizyon üreticileri, monitör üreticileri ne yazık ki böyle ürünleri değiştirme konusunda pek hevesli değiller. Ama benim önerim, teknoloji olarak önerimiz kesinlikle ve kesinlikle hakkınızı arayın. Hakkınızı aramazsınız. bunlar böyle hani sizi 3 piksele kadar şu var, 5 piksele bu var kadar deyip kandırabiliyorlar. Hatta geçen bir arkadaşım aradı. Başka bir sorun da varmış. Ekranın alt kısmında bir televizyon almış. Televizyonda bir kararma, bir siyahlık bir durum söz konusu falan dedi. Ben dedim ki kesinlikle değiştir. Çünkü sıfır ürün alıyorsunuz ve böyle bir sorun çıkıyor. Bunun sorumluluğunu tüketiciye yüklemek çok doğru değil. Bunun da altını özellikle çizmiş olayım. Yani olur ki... Ölü piksel sorunu yaşadınız, ürünü aldınız, sıfır ürün ve böyle bir şey çıktı ya da garantisi dolmadan bir böyle bir sorun oluşmaya başladı. Önce firmaya müracaat edin. Baktınız ki firmadan bir ses çıkmıyor, %80-%90 çıkmayacaktır. Onun da altını ben çizeyim. Çıkmazsa tüketici hakimiyetine başvurup hakkınızı, arabanızı şiddetle ve hiddetle öneriyorum arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere ölü piksel meselesini anlatmaya çalıştım. Konuyla ilgili merak ettiğiniz ve benim anlatmayı unuttuğum şöyle bir şey daha olabilir mi, böyle bir şey de oldu ya da benim başıma şöyle bir olay geldi, şu marka şöyle çözdü gibi olumlu ya da olumsuz örnekleriniz varsa yorumlarda bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.